Minimalizmi daha önce duydunuz mu? Ya da hayatı sadeleştirmeyi? Evimiz kullanmadığımız eşyalarla dolu, gardırobumuz ise hiç giymediğimiz kıyafetlerle. Mutfağımızda bir sürü ıvır zıvır var ve çevremizde bir sürü gereksiz insan. Bunların hayatımızda negatif etkisini direkt olarak görmediğimiz için belki bir gün lazım olur diyerek kenarda tutmaya devam ediyoruz. Minimalist yaşam felsefesi bize sadece gerekli olanları tutup, Gereksiz her şeyden arınmayı öğütlüyor. Bu seride minimal bir hayata doğru adım adım birlikte ilerleyeceğiz. Serinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Sevgiler.